Arkadaşlar bugün konumuz e, evde neler yapabileceğiz hangi etkinlikler yapabiliriz e, biraz da bu konuyla ilgili konuşacağız konuyla ilgili ilk olarak evde yapabileceğimiz etkinlikleri ben söyleyeyim evde yapabileceğimiz etkinlikler mesela basketbol oynuyoruz top oynuyoruz Seksek aldık Seksek oynuyoruz sonra e, Evde başka etkinlikler yapıyoruz. bilgisayar bakıyorum, konu tekrar yapıyorum. Her gün ders çalışıyorum. Kardeşimle resim yapıyoruz. Başka böyle etkinlikler yapıyoruz. Ama benim ben canım sıkıldı diye dışarı çıkmıyorum. Çünkü e, bizim dışarı çıkıp hastalanmamız mı daha iyi yoksa burada evde kalmamız mı? benim Ben e, derim ki bu evde kalmamız daha iyi. Çünkü dışarı çıksak ya hastalansak daha mı iyi yoksa evde kalıp bir süreliğine durmak mı daha iyi? Allah korusun canımızdan bile olabiliriz bu virüsten dolayı. <gülüyor> bu... E, o zamanda ölüm ve e, bulaşma oranı biraz azaldı ama biz tek elden bırakmamız lazım her an e, her zaman artabilir ilaç e, ilaçta bulacaklarmış bir yıl bir buçuk yıl arasında ama ben e, şöyle düşünüyorum A, belki bu bu, bu bunun ilacını, bu virüsün ilacını biz tedbiri alırsak kimse dışarı çıkmazsa virüsün kimden, kimin nasıl bulaşacak onun gibi düşünün arkadaşlar ee, ve karantinadaysanız veya yurt dışından bir yerden geldiyseniz ilk 14 günü evinizde geçin lütfen bu çok önemli ziyaretçi kabul etmeyin zaten hiç kimse kimse uğramasın zamancı çok tehlikeli olmaya başladı bu virüs olayları. Yani başka bu virüsten devletimiz çok fazla e, bize destek veriyor. Çok fazla maske ücretsiz yapıyorlar. E, devletimiz bizim için her şeyi yapmaya çalışıyor. Bizim de e, onlar için tedbiri elden bırakmamız lazım. Çünkü eğer tedbiri elden bırakmazsak, e, tedbiri elden bırakmazsak ülkemizde bizim için daha çok... E, şey daha çok e, etkinlikler düzenleyecektir. Bu süreç bitsin. Her zaman dışarı çıkarsan sarılırsınız arkadaşlar. İlk bu, bu süreç bitsin lütfen. Bu süreç bu süreç biteni kadar evde kalın. Bu bir, bir yıl bir buçuk yılda bitmez. Ertedbiri alırsanız belki bir hafta sonra bile bitebilir arkadaşlar. Öyle düşünün. Bu ilacın süresi yok. İlacı bulurlar, evet deneme aşamaları var. Ama e, biz ne zaman doktora gitmezsek, hastaneler gitmezsek, e, dışarıda gezinmezsek, o kadar e, hızlı test yaparlar, o kadar çalışabilirler çünkü gerekli zamanları olabilir. Her her hastalanırsınız da doktora gitmeyin. Yeterince evde yapmaya çalışın. Başka şeyler e, böyle yapın. Mesela e, bu virüs şöyle anlatayım ben bir virüs altı ay veya bir yıldan merkez değiştirir ama bu virüsün bu virüs bir ayda merkez değiştiriyor Çin'deyken Çin'de iki ay durdu e, Çin'de daha fazladır çünkü Çin hem başladığı için bunu çok fazla şey almadı o yüzden iki ay durdu. İtalya İtalya'dan da annesi. Onlar da gerekli önlemleri almadığı için onlarda da durdu. Şimdi bunu da sarsak 3 ay olacak. Ee, <gülüyor> Orada bu virüsün yayılma hızı ve ölüm oranı azaldı ama e, onlar da Çin gibi tedbirlerden bıraksalarsa mesela Çin artık tedbirden bıraktı. Ben e, vallahi Çin'e yine geleceğini düşünüyorum. Çünkü Çin çok fazla şey e, yapmadı. İnsanlar sokağa çıkıyor. En azından bizim devletimiz daha iyi sokağa çıkmıyorlar. O yüzden zaten e, bir virüs bize gelemiyor. Bizim merkezi halini alamıyor. Bir komşumuz zaten e, şu anda virüsle mücadele ediyor. En büyük e, konum en çok olduğu yer komşumuz İran bize bulaşma riski çok fazla. Dört bir yanımızdan, 5 yanımızdan Gürcistan da gelmişti ve sonra bir tek komşumuz Azerbaycan'la bize bulaşmadı. Sonra bize bulaştı ve Azerbaycan'ı bulaştı Toplamda da herkese bulaşmış oldu. Dediğim gibi biz tedbir elden bırakmayalım. Her zaman evde kalalım. Bu süreç bitene kadar evde kalalım. Bu ilacın süresi yoktur. Bizim çabalamamız gerekir. Ee, arkadaşlar bu ilacı doktor ve bilim adamları bulmayacak. Bu ilacı bizler bulacağız. Dışarı çıkmayarak bizler yapacağız. En büyük desteği biz vereceğiz. En büyük e, yayılma hızını azaltacak olan bizleriz ölüm oranını azaltacak olan bizleriz. İlaç ilacı bulmada e, ilacı bulmada en çok desteği veren biz olacağız arkadaşlar tamam mı? Bu süreç bitene kadar evde kalın, etkinlikler yapalım, evde dışarısı gibidir. Evde kal Türkiye. Görüşürüz arkadaşlar.